Hepinize merhaba Teknoloji izleyenleri ben Mehmet Kağan. Bugün sizlerle birlikte yeni değil, eski değil, 3 yıl öncesinden 2017 Temmuz'da çıkan Brawl Stars oyununu inceleyeceğim, göz atacağım ve deneyeceğim. Şimdi Brawl Stars 3'e 3 ya da tek ya da 2 kişilik oynanan bir oyun. Arkadaşlarınızı davet edip, kulüp kurup ve kostümler kupa biriktirip bir kademeye ulaşıyorsunuz. Kupa biriktirdikten sonra karakterler görülüyor. Bull, Jesse gibi, Brock. Sonra bir seviyeye göre size karakterler veriyor. Oyunda elmas var. Elmasla birlikte Brawl Pass'ı alabiliyoruz. Brawl Pass e, ilerleme yani Battle Pass gibi düşünün. Bazı oyunlarda Battle Pass olur ya ilerlersiniz. Bunda da Brawl Pass var. Brawl Pass'te kromatik karakterler oluyor işte 30. seviyeye gelince. Onları alabiliyoruz. Mega kutular var. Küçük kutu, büyük kutu gibi ayrılıyor. Sonra TR sıralaması var, dünya sıralaması var. Bu oyun Türkiye'de çok oynanılıyor. Gerçekten yani dünya sıralamasına bakarsak Türkiye'de birinci olan dünyada onuncu oluyor. O yüzden Türkiye gelişmiş bu oyunda. Şu an kullanıcısı bayağı fazla. Tabii daha çok oynanılan Kore, Çin gibi ülkelerde çıkmış bir oyun. O yüzden oralarda daha fazla oynanılıyor. O oyunda elmas kapmaca, savaş topu, soygun gibi farklı etkinlikler oluyor. Böyle kazanırsanız kostüm veriyor, etkinlikler oluyor. Ve bizim de kulübümüz var teknoloji oku. Katılıp ve bunu tr birincisi yaparsak bir başarımız olur. O yüzden sizi de kulübe davet edeceğim. Şimdi birazdan size o kulübü göstereceğim. Şimdi bir oyuna göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunu açıyorum. Açıldı. Bu, bu arada oyun Supercell'in oyunu. Supercell'in bildiğiniz üzere 3 üç, üç oyunu var çok bilindik. Daha fazla oyunu da olabilir tabi. Benim bildiğim üç oyunu var. Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars... 3 oyunlar, 3'ü de tutmuş bir oyun tabii. Supercell'in yaptığı oyunlarda sağlam oyunlar. Brawl Stars da Supercell'in oyunu. iOS ve Android yazlarda oynayabiliyorsunuz. Bilgisayar için de BlueStacks diye bir mobil oyunları indirilen bir şey var. BlueStacks'ten Brawl Stars seçip bilgisanıza da öyle oynayabiliyorsunuz. Şimdi oyuna bir geçelim. Oyunda gördüğünüz üzere ben daha önceden bir buçuk yıldır oynadığım için 16.000 kupayım. Bunda kupa var. Tabi rankta diye bir şey getirdiler Güç ligi. Solo ya da takımla oynayabiliyorsunuz. Sonra Brawl Pass dediğim şey burada. Brawl Pass'te başta Daryl'in kostümünü veriyorlar. Daryl ne? Daryl da oyundaki bir karakter. Mega kutu gibi büyük kutu. Sonra küçük kutu. Savaş kutusu yani. Küçük kutu dediğim. Onları veriyor. Mesela 30. seviyeye gelince al bayrağı veriyor. Bana neden vermedi? Etkinleştirmemi istiyor. Ama benim burada taşım yetmiyor. O yüzden etkinleştiremiyorum. Benim taşım şu an 28. Gördüğünüz üzere bende bir crow var. Ve kulübümüz var teknoloji oku diye. Buradan gelebilirsiniz. Teknoloji oku kulüp arama yerine basarak gelebilirsiniz. Sıfır kupa. Buradan kulüp postası falan. Sizi gelirseniz başkan yardımcı kıdemli üye yapabilirim. Şimdi burada göstereyim size. Hesaplaşma, elmas kapmaca, savaş topu, kuşatma var şu an. Böyle bir sürü şey geliyor. Şampiyonluk mücadelesi gelecekmiş mesela 19 saat sonra. Süper saldırı, süper şehir saldırısı gelecekmiş. Sonra böyle arka planlar değişiyor bazen. Benim şu an 28 elmas, 2583 altın ve 360 yıldız bonu var. Yıldız bonu dediğimiz böyle yıldız boğunu biriktirerek böyle kostümler alıp ya da mega kutu falan açabiliyoruz. Buradan girelim. Şuradan liderlik tabloları. Dünya. Dünyada mesela bir tane Koreli ya da Çinli bir tane. Adam birinci 50 bin kupa olmuş tabi. TRD'de de CM Sambetli. O da bir e-sporcu. Mesela Türkiye'de birinci olan Dediğim gibi dünyada 10. 46.000 kupayla Bazen Türkiye'deki oyuncular Birinci falan olabiliyor dünyada Güzel. Mesela şimdi bir maça girelim Tek hesaplaşma Krovla bir maça giriyorum Oyna dedim Başlıyor Başladı Pro Stars Tek hesaplaşma Herken, Her savaşçı kendi başında Başladı. Karşımda bir Spike var O da efsanevi, ben de efsanevi bana emoji attı. Hop yakala bakayım. Şuna böyle nişangahı var. Bu ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz tabi. Şimdi mesela burada çalılar var. Çalılara girince tabi o adam beni gördüğü için çalılarda gözükmüyorsunuz. 10 kişi var. 10 kişi arasından birinci olursanız 10 kupa geliyor. Değişiyor tabi kupanıza göre. Tabi ilk başlarda 10 kupa geliyor birinci olursanız. Dynamite ile birlikte beni sıkıştırdılar. Hop kalkamazsın. Kaçıyorum. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Güzel. Bu arada yorum videonun altına bana yorum yapamıyorsunuz. İnternet sitesinin altına yorum yaparak ee, daha sonraki videolarda internet sitesinde bana yaptığınız yorumları okuduğum bir videoyu çekebiliriz. Onun için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız hop sıkıştırdılar. Güzel oyundu bence. Yenildin diyorlar. yenilmedim ya. 7. oldum. eksik kupa. Kupa da gidiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Daha mı bir dakika? Şimdi buradan bir daha başlayalım. Güzel oyun oynadık. Güzel bir oyundu. Burada kulüp plan var. Sonra arkadaşlarımız var. Sohbet alanı var. Birisi mesela davet ettim. Leon diye bir de Halo diye bir arkadaşım oynuyor. Burada takım mesela kodda takıma katıl. Benim takım kodum şu an bu. Sonra burada rahatsız etmeyi al, sohbeti sessiz al gibi seçenekler var. Burada mesela takıma katılma başla diyebiliyorsun. Güzel. Üye ara diyorsun. Güzel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supercell'in oyunu Brawl Stars'ı inceledik. Göz attık. Oynadık. Videoyu beğenip Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve teknoloji oku sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.